Arkadaşım selamlar, ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasın Çok güzel bir serinin Başlangıç videosuyla karşılaştın şimdi Bu videoya denk geldin Ve bu video seni kendine çekecek Birazdan Bundan emin olabilirsin Neden? Çünkü serimizin ismi Xler Sorular serisi Çeşitli yayın evleriyle irtibat halindeydim Onlarla irtibata geçtim Ve onlardan bir ricada bulundum Dedim ki hani her kitabın Mutlak surette içlerinde gerçekten bizi zorlayan sorular vardır. Ee, acaba bu sizin açınızdan hani öğrencilere sunduğunuz kitapların içerisinde sizin açınızdan zor olan soruları bana derleyip toparlayıp bir pdf halinde gönderebilir misiniz diye ricada bulundum. Onlar da beni kırmadılar sağ olsunlar ve çeşitli yayın evlerinden ki o yayın evlerinin hangileri olduğunu videolar Geçtikçe ilerledikçe sen de göreceksin. Bütün yayın evlerine teşekkür ediyorum. Gerçekten kırmadılar beni ve çok güzel bir çalışmaya imza attık birlikte. Sizlere de bu yayın evlerinde tabii ki isimlerinde paylaşarak Sevgili arkadaşlar. Bu zor soruları çözeceğiz birlikte. Hatta bu serinin ismini içimizden geçenler diye de paylaşmak istedim fakat hani nasıl diyeyim biraz daha böyle ciddiyetli olsun. <gülüyor> diye uğraştımış. Dolayısıyla bu başlıktan vazgeçtim ee, ve serinin ismi X Large Serisi. Çünkü güzelde bir proje yolda hani Small, Medium, Large gibi SML'nin baş harfleri Small, Medium, Large. E, bu da X Large olsun. X Large yok çünkü ismimizin içerisinde öyle bir harf yok. Dolayısıyla e, bu serinin ismini de X Large Serisi koymaya karar verdim. Şimdi e, tabi. Beni ilk defa falan gördüysen e, kanalın şuralardan bir yerden abone olabilirsin. Videoyu beğenebilirsin. Çünkü birazdan gerçekten beğeneceğin bir video e, göreceksin karşında. Ciddi anlamda bizi zorlayan ama e, çözüldüğü zaman, düşünüldüğü zaman, o açık noktaları yakaladığın zaman o kadar da zor olmayan sorular olduğunu göreceksin. Ama tabii doğal olarak soruyu ilk karşılaştığında böyle bu neymiş lan dediğin sorular var. İşte o sorulardan çözeceğiz sizlerle beraber. İlk videomuzun ilk soruları orijinal yayınlarından arkadaşlar. Hepinize iyi dersler, iyi seyirler diliyorum. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet, ilk serisi konseptimiz bu arkadaşlar. Orijinal yayınlarından derleyip toparladığımız toplamda 13 tane soru çözeceğiz. Bu videoda 6 tanesini göreceksiniz. 6 soruluk bir video. Daha sonrasında geri kalan 7 sorusunu sizlerle beraber çözeceğiz. Dilerseniz, hazırsanız başlayalım çözümlerimize. Şöyle kalemimi de alayım şuradan. Evet, gençler. Biraz da yaklaşalım soruyu tabii bu şekilde olursa kimse görmez soruyu. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu an bence gayet net görünüyor. Evet. Yıllarca, yıllarca arkadaşından 4 yaş büyük olduğunu zanneden Furkan. Furkan kendini arkadaşından 4 yaş büyük düşünüyor böyle zannediyor. Arkadaşının Facebook profilini incelediğinde arkadaşından 3 yaş küçük olduğunu öğrenmiş. Yani yıllardır kendini ondan 4 yaş büyük zannede zannede bu şekilde yıllar geçmiş ama şöyle bir durum var ki arkadaşından 3 yaş küçük olduğunu öğrenmiş. Buna göre bunu da nasıl öğreniyor? Arkadaşının doğum yılına baktığı zaman öğreniyor. Buna göre Furkan 2022 yılında arkadaşının yaşının kaç olduğunu düşünmüştür diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şöyle düşünmemiz gerekiyor 4 yaş büyük olduğunu zannede zannede yıllar geçmiş ama bir öğreniyor ki olan ben bundan 3 yaş küçükmüşüm diyor Aslına bakarsanız arada 7 senelik bir fark var. Yani 4 yaş büyük olduğunu düşünüyor kendisinin ama aslında 3 yaş kendisi ondan daha küçük. Dolayısıyla 7 senelik bir sapma var. Yani aslında bunu 7 senelik sapmayı şu şekilde düşünebilirsiniz. Furkan arkadaşının yaşını hep 7 küçük olarak düşünerekten bu hatayı yapmış aslına bakarsanız. Tamam. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar. Furkan'ın arkadaşının doğduğu yılı 1976 olarak görmüş ya. 2022 yılını sormuştu. Bundan 1976'yı çıkaracaksınız. Çıkardığınız takdirde de 46'yı görürsünüz. Yani aslına bakarsanız Furkan'ın arkadaşı gerçekte 46 yaşında. 2022 yılında 46 yaşında. Ama dedik kendisi bunu 7 yıl eksik görüyordu sürekli. Dolayısıyla bakın iki tane işlem yaptık. İkisi de çıkarma işlemi. 46'dan da 7'yi çıkaracaksınız. 39 gelecek. Bu da bizim cevabımız olacak. Şimdi şuradaki 7 seneden tekrar bahsetmek istiyorum. Burası önemli çünkü. Bakın 4 yaş büyük olduğunu zannediyor kendisi ama aslında kendisi arkadaşından 3 yaş küçük. Yani bu ne demek oluyor? Kestirme düşün, kestirme düşünmezseniz bu soruda çok fazla çabalarsınız. Kestirme düşüneceksiniz. Aslında bakarsanız Furkan'ın yaşını normalde olduğundan gerçek yaşından hep 7 daha eksik olarak düşündüğünden bu yanılgıya düşüyor. Bundan kaynaklı arkadaşlar 46'dan 7'yi çıkardık ve Furkan'ın arkadaşı 2022 yılında 39 yaşındadır diyebiliriz. Evet. Devam edelim bir diğer sorumuzla. Bir diğer soru da arkadaşlar, şekil 1'de verilen tost bir dilim kepekli ekmek ve bir dilim beyaz ekmek kullanılarak yapılmış. Şimdi alttaki şu yüz beyaz ekmek, diğer kısımda üstteki de kepekli ekmek. Şekil 1'de verilen tost bir dilim Kepekli ekmek ve bir dilim beyaz ekmek kullanılarak yapılmıştır dedik. Bu ekmeklerin şekilde verilen tost makinesinde istenilen kıvamda pişme süreleri aşağıdaki tabloda verilmiş. Kepekli ekmek bir nolu yüzle temas ederse 6 dakikada istenilen kıvamda pişiyor. İki nolu yüzle temas ederse 4 dakikada istenilen kıvamda pişiyor. Beyaz ekmekte bir nolu yüzle temas ederse 5 dakikada 2 no'lu yüzle temas ederse, şurasıyla temas ederse de 3 dakikada pişiyor. 2 no'lu yüz demek ki daha fazla ısınıyor. Hani bu yorumu da yapabiliriz. Şimdi buna göre bu ekmeklerim birbirinden ayrılmadan yani tost zaten bu şekilde birbirinden ayrılmadan duruyor demek ki araya kaşar koymuşlar ki yapışmış böyle birbirine. Kaşar koymazsan araya ne olur tosta? ekmeği çevirdiğinden an düşer aradan sucuklar tamam mı ayrılmadan şekildeki gibi birer yüzeyleri üst üst gelecek şekilde istenen kıvama gelebilmesi için en az kaç saniye pişirilmesi gerekir şimdi burada en az kaç saniye pişirilmesi gerekir diyor ya bunları bak bu tostları yakmayacağız ve bu tostları ekmekleri aynı zamanda istenilen kıvama kadar pişireceğiz demek ki arada bir çevirmemiz gerekiyor işte o çevirme işini halletmemiz lazım bizim Şimdi biraz enteresan bir soru ee, bu soru tipleri böyle tekerlek değiştirme lastik değiştirme arabaların lastik değiştirme tarzında da problemleri var bunların kafanda çağrışım yapsın diye söylüyorum ben sana bunu şimdi burada bizim e, ilk etapta şunu düşünmemiz gerekiyor hani çevireceğiz ya tostu böyle maşayla tuttuk çevirdik acaba o çevirmeler kaçıncı dakikada gerçekleşiyor gibi düşünmemiz gerekiyor Şimdi bu kepekli ekmeği biz 1 nolu yüzle temas ederek x dakika boyunca pişirelim. Daha sonrasında çevirdiğimiz zaman da doğal olarak kepekli ekmek artık 2 nolu yüzle temas eder. Ve y dakika boyunca da burada pişsin diyelim. Ve toplamda kepekli ekmek x artı y dakikada pişmiş olacak. Peki beyaz ekmek için ne söyleyeceğiz? Bir kere bunları farklı değişken kullanmayacaksın. Zaten işin triyi burada. Kepekli ekmek x dakika boyunca bir nolu yüzeyle temas ediyorsa Beyaz ekmek çünkü tam zıttında duruyor ya x dakika boyunca iki nolu yüzle temas etmiştir. İki nolu yüzle temas ederken kepekli ekmek y dakika boyunca beyaz ekmekte y dakika boyunca bir nolu yüzeyle temas etmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar bu ekmeklerin ikisi de toplamda x artı y sürede <gülüyor> dakikası sürede Tamamen istenilen kıvamda pişmiştir diyeceğiz. Pekala. Şimdi ise gelelim şu kısma. Bakın arkadaşlar. X dakika boyunca pişmişti. Ama tamamı 6 dakikaydı. Dolayısıyla ben diyorum ki 6 dakikada tam anlamıyla pişiyordu. Dolayısıyla burada X dakikalık bir pişme süresinde X bölü 6 kadarı pişmiştir. Artı diğer kısımda da Y bölü 4 kadar pişmiş ve tamamı pişmiş. Tamamı pişmiş anlamının ne gelir matematikte? Bir bütüne biz 1 diyoruz değil mi? Dolayısıyla buna 1 diyeceğiz. Diğer taraftan beyaz ekmek için konuşacak olursak y bölü 5 ile x bölü 3'ü topladığımız takdirde bunu da 1'e eşitleyeceğiz. Bu şekilde de dememiz gerekiyor ki beyaz ekmek tamamen pişti. Bakın şuraya yazalım. Kepekli pişti. Kepekli pişti burada. Ve şuraya da yazalım. Beyaz ekmek Pişti. İstenilen kıvamda pişmekten bahsediyoruz tabi ki. Tamam mı? Pekala. Şimdi madem bunların ikisi de 1'e eşit. Yani güzel kardeşim o zaman bunlar birbirine de eşittir. Yani x bölü 6 ile y bölü 4'ü toplayıp y bölü 5 ile x bölü 3'ün toplamına eşit eşitleyelim bir güzelce. Nasıl yaparız? Öncelikle şu x bölü 6'yı bu tarafa gönderelim. y bölü 5 ile sol tarafa postalayalım. Böylelikle y bölü 4 eksi y bölü 5 Eşittir x bölü 3 Eksi x bölü 6 gelecektir Bakın sağ taraf x bölü 6'nın ta kendisidir Bu tarafta burayı 5 ile Burayı 4'te genişletirseniz Y bölü 20'nin ta kendisidir Y bölü 20 ile x bölü 6 birbirine eşitse Sadeleştirelim şurayı 2'ye böldüm 3 burayı da 2'ye böldüm 10 İçler dışlar çarpımı alırsanız şimdi 10x eşittir 3y Olacaktır Şimdi 10x 3y'ye eşitse Ben x'i 3k seçerim Y'yi de tabi ki 10K seçebilirim. Böylelikle sevgili arkadaşlar hani şurayı da 1 e, dedik tamamı pişme süresine tamamının pişme olayına 1 dedik. E burada da X'leri ve Y'leri kullandık ya madem öyle X ve Y'yi artık tek değişken biçimde de ifade edelim sizle beraber. X gördüğümüz yere 3K yazarsak 3K bölü 6 artı Y gördüğümüz yere 10K yazarsak 10K bölü 4 ikisinin toplamı bize 1'i veriyormuş. Şimdi 3k bölü 6 demek arkadaşlar k bölü 2 demek şurası da artı artı 10k bölü 4 demek de 5k bölü 2 demek ikisini toplarsanız 6k bölü 2'den 3k gelir 3k eşittir 1 ise tabii ki k kaçtır 1 bölü 3'tür arkadaşlar. Şimdi k'yı de bulduk tamam olay bitti mi olay bitmiyor neden çünkü ne demişti kıvama gelebilmesi için en az kaç saniye pişirilmesi gerekir diyordu. E biz burada x artı y dakika pişirilmesi gerekiyor demedik mi? Evet x artı y geçmesi gereken süre. E ben şimdi x'i arkadaşlar 3k bulmuştum. Y'yi de 10k bulmuştum. Bunların toplam aslında 13k. E K'yı da bulduk burada mis gibi 1 bölü 3. O zaman ben 13 ile 1 bölü 3'ü çarpacağım. Ve diyeceğim ki işte bu kadar sürede pişer. Tamam bu kadar sürede pişer eyvallah ama... Ben bunu ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bunu dakikaya çevirmem gerekiyor. 13 bölü 3 saatte pişer dedik. 13 bölü 3 saatte 13 bölü 3'ü 60 çarparsanız bir güzel dakikaya çevrilecektir. 60 ile 3'ü sadeleştirdim. da 20 kaldı. 20 kere 13 de bize 260 dakikayı verir. O halde cevabımız C seçeneği olur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet bu sorumuzu da bitirdik. Ve geçiyoruz bir diğer sorumuza. Üçüncü sorumuz. Buradaki soru numaraları aslında kitaptaki soru numaralı arkadaşlar. Bu kitapta TET Soru Bankası aklınızda bulunsun. Şimdi devam edelim bu soruyla. Aşağıda bir bilgisayar oyununda bulunan otomobil yarışı için İsmail seçtiği 3 farklı yarış pistinin görseli verilmiştir. İsmail'in seçtiği 3 farklı yarış pisti var. Bu yarış pistlerinden... A pisti X kilometreymiş. Bakın A pisti X kilometre. B pistine bakıyoruz 300 kilometre ve C pistine bakıyoruz bu da 180 kilometre. Hepsine de şöyle kilometre yazalım değil mi? Birimlerini yazalım. Pekala. İsmail'in bu pistlerde İsmail'in bu pistlerde farklı sabit hızlarla hareket etmekte ve hızların oluşturduğu kümede 150, 90 ve 54'müş. Şimdi şöyle İsmail bu pistlerin bir tanesinde 150 km bölü saat hızla gitmiş. Başka bir pistte 90 km bölü saat hızla gitmiş. Ve başka bir pistte de 54 km bölü saat hızla gitmiş. Pekala. Peki ne demiş bize? İsmail 3 pisti de eşit sürede tamamladığına göre. X'in alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. 3 pisti de eşit sürede almış. Şimdi ben süreyi nasıl bulurum arkadaşlar? Süreyi. Yolu hıza bölerek bulurum. Yani t eşittir. X bölü v diyebiliriz. Madem bu eşitlik geçerli. O halde diyeceğim ki. 300 kilometrelik pisti. 300 kilometrelik pisti. Eğer ki 150 kilometre bölü saat hızla giderse. 2 saatte gidecektir. Aynı şekilde. 180 kilometrelik pisti de. 90 kilometre bölü saat hızla giderse. Yine 2 saatte gidecektir. O halde. 300 kilometrelik pistte bu hızda gittiyse 180 de bu hızda gittiyse x kilometrelik pistte de bu hızı kullanmıştır mecburiyetten x bölü 54 diyeceğiz madem şunların hepsi 2'ye eşit o zaman burası da 2'ye eşit olmalı x'i 54'e böldüğümüz zaman 2 geliyorsa x kesinlikle ama kesinlikle 108 kilometredir bakın x'in alabileceği değerlerden bir tanesi bu Tabi bu sıklıkla herkesin aklına gelebilecek bir şey çünkü 300 ile 150 arasındaki bağlantıyı 180 ile 90 arasındaki bağlantıya eşit olduğunu e, çoğunuz görebiliriz. Peki başka ne yapılabilir? Başka hangi eşitlikler geçerli olabilir? Bir de ona bakalım. Bakın arkadaşlar, 300 kilometrelik pisti, 300 kilometrelik pisti 90 kilometre bölü saat hızla giderse ve 180 kilometrelik pisti aynı şekilde 54 kilometrelik hızla giderse Acaba birbirine eşit olurlar mı? 10'a böldüm 9 10'a böldüm 30 3'e böldüm 3 3'e böldüm 10 Yani 10 bölü 3'ü verdi bize Aynı şekilde 18'e böldüm 3 ve 18'e böldüm 10 Bakın bu da 10 bölü 3'ü verdi Şimdi o halde aslında biz ne yaptık? Şunu yaptık 180 kilometrelik pisti 54 ile gitti 300'ü 90 gitti O zaman x kilometrelik pisti de Tabi ki neyle gitmiştir? 150 ile gitmiştir diyeceğiz Yani ikisi buradan çekeceğiz arkadaşlar 10 bölü 3'e eşit Bakın 50 katı ise 50 katı olacaktır Onun 50 katı da 500'dür Yani ikisini alabileceği bir diğer değer de 500 kilometreymiş x'in alabileceği başka bir değer olamaz arkadaşlar Onda neden olamaz onu da açıklayalım Şimdi örnek veriyorum 300'ü 150 ile 300'ü 90'la eşleştirdik Eğer 300 kilometreyi 54 kilometre bölü saat hızda aldıysa 300 bölü 54 diyeceğiz. 300 burada en büyük sayı ve 54 burada en küçük sayı. Doğru mu? Yani yolların arasında en büyük 300 diyebiliriz şu an bilinenler arasında. Ve hızların arasında en küçük 54. Yani bu ifade bize çok büyük bir sonuç verecek ama 180'i gidip de 54'ten daha büyük bir sayıya böldüğüm takdirde buna eşit olması imkansız olacaktır. Dolayısıyla demek ki artık başka bir seçeneğimiz kalmadı. İkisinin alabileceği değerler toplamı sorulmuştu. 108 ile 500'ün toplamı yani cevap 608 olacaktı. Cevabımız da B seçeneğinde verilmiştir. Bu arada videonun başında eğer hatırlatmadıysam e, şimdi hatırlatayım. Bu soruların pdf'leri mevcut. Videonun açıklama kısmını ekleyeceğim. Hem boşunu ekleyeceğim tamam mı? Yani onu alıp önce kendin çözmeyi deneyebilirsin videoyu izlemeden. Daha sonrasında... <gülüyor> Ee, ekstradan bir de çözümlü pdf'lerini de paylaşayım Hepsini tek tek el yazımla yazarak çözümlerini de yaptım Tabii buradaki kadar yani Video esnasında çözdüğüm e, şeklinde Tabi yazım güzel benim sonuç olarak ama Yani oradaki yazım daha da güzel arkadaşlar Özene bözenede sizler için bunları yazdım Dolayısıyla bu çözümlü pdf indirip Oradan da takip edebilirsin tabii. ki Bir diğer sorumuz Bu da dördüncü sorumuz bizim Dördüncü soru için arkadaşlar Aşağıda verilen görseller bir alışveriş merkezindeki A ve B sinema salonlarının koltuklarını bize gösteriyor. Koltuklara sıra numarasına göre soldan sağa doğru oturulmakta. Şimdi birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra A salonu. Yalnız burada her sırada bakın gördüğünüz üzere dörder tane koltuk var. Ve alttaki B salonuna baktığımız zaman da koltuk numaraları 1-2-3 diye soldan sağa doğru sıralanıyor. Ve her sırada üçer tane var gördüğünüz üzere. Şimdi bilet numaraları nasıl isimlendiriliyor? Buna nasıl isimlendiriliyor? Bunu anlatmış bize sorumuz. Bir de buna bakalım. Demiş ki mesela bilet numarası 23 olan bir kişi. A salonunda 6. sıra 3. koltuğa. Şimdi bunu nasıl hallederiz? Şu şekilde bakın. E, 23'ü. A, salonu A salonunda 4'er 4'er gidiyor biliyorsunuz. Bunu 4'e böleceksiniz. Burası 5 gelecek. Burası 20. Burası 3. Şimdi 5 sıra tamamen dolmuş. 6. sırada. 3. E, koltukta 6. sıra 3. koltuğu nasıl göstermiş? Bize bakın şu şekilde. 6 3 diye göstermiş. Bakın şurada. Tamam mı? Ve B salonunda ise 8. sıra 2. koltuğa 8'e 2 denilmiş. Bu neden? Çünkü gidip 23'ü arkadaşlar burada 3'erli 3'erli olduğu için 3'e böleceksiniz. 7 defa vardır. 21 çıkardınız iki 7 tane sıra tamamen dolmuş. 8. sırada 2. koltuk yani 8'e 2 diye de isimlendirilmiş bu. Pekala 23 numaralı koltuk madem böyle isimlendiriliyor. Buna göre A salonunda 21'e 2 koltuğuna oturan kişi B salonunda hangi koltuğa oturur? Şimdi 21'e 2 ne demek? 20 sıra tamamen dolmuş A salonunda ve 2. koltuk demek. 21. sırada ikinci koltuk demek. 20 sıra tamamen dolduysa, 4'erli 4'erliydi. 20 ile 4'ü çarptım. İkinci koltuk için de 2 ekleyeceğim. Yani aslında bakarsanız bilet numarası 82. Daha sonrasına gidip 82'yi kaça böleceğim? B'yi B sorduğu için 3'e böleceğim. Burası 27 gelir. Burası 81 çıkardınız bir. 27 sıra tamamen dolmuş. 28. sırada Birinci koltukta nasıl yazılır bu da? 28'e bir biçiminde yazılır ve cevabımız da göründüğü üzere D seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Evet hazırsanız bir diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. F gerçel sayılarda tanımlı birim fonksiyondan farklı bir fonksiyondur. Şimdi burası önemli. Diyor ki bakın birim fonksiyondan farklı diyor. Pekala şimdi şu kısma bakalım f bileşke f bileşke f bileşke burada kaç tane f var m tane f var ve bunun sonucu neymiş arkadaşlar x daha sonrasında yine f bileşke f bileşke nokta nokta nokta f demiş burada da n tane f var ve bir tanesinin sonucu x iken diğeri fx olmuş eşitlikleri veriliyor m ve n birer doğal sayı olmak üzere 3 tane ifade var hangileri her zaman doğrudur diye bize de sorulmuş Şimdi öncelikle birim fonksiyonu olsa işimiz kolaydı. Yani neden kolaydı? Çünkü sen birim fonksiyon ne demek olduğunu biliyorsun. fx eşittir x'di zaten. E sen buraya istersen bir sürü bin tane f koy. Sonuç her zaman ne olacaktı? x olacaktı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Birim fonksiyondan farklı demiş. Tamam. Şimdi birim fonksiyondan farklıysa eğer bizim farklı bir şey düşünmemiz lazım. Yani bu iki fonksiyonun bileşkesi ne zaman ikisi ee, verir bunu düşünmemiz lazım. Şimdi f bileşki fx'i düşünelim. Tamam f bileşki fx'i düşünelim. Bunun sonucu sevgili arkadaşlarım x ise ben diyorum ki demek ki aslında f kendi tersine eşit olan bir fonksiyormuş. Yani bu ne demek? f bileşke eğer şuradaki f gördüğün yeri f'in tersini yazarsan f'in tersinde x eşittir. Ne olacaktır? Tabii ki x olacaktır. E çok güzel. Peki bu sistem acaba üçlüsünde de işine yarar mı? Nasıl? Şöyle f'in içerisinde f'in içerisinde fx diyelim. Acaba bunda da işe yarayacak mı? Yani bize e, sevgili arkadaşlarım. Ne lazım? F, F gördüğümüz yere F'in tersini yazmak lazım. F bileşke F'in tersi bileşke Fx diyelim. Eşittir. Ne gelecek bakalım. Şununla şu birbirini götürdü zaten. Bu da Fx geldi. Tıpkı soruda bize gösterilen burada X gelmesi, burada Fx gelmesi gibi. Peki bir de şunu zorlayalım bakalım. Eğer bizim elimizde 4 tane Fx olmuş olsaydı F bileşke F bileşke F bileşke, F bileşke Fx diyelim. Böylelikle bakın F kendi tersine eşit olduğu için şunlar birbirini götürecek E şunlar da birbirini götürünce x gelecek Peki 5 tane olmuş olsaydı f bileşke F bileşke F bileşke F bileşke f x eşittir şunlar götürür şunlar götürür Bu da FX gelecekti şimdi aslına bakarsanız buradaki F sayısı buradaki F sayısı çiftken bakın 4 tane ve 2 tane iken sonuç x geldi Daha sonrasında şuna bakalım 3 tane iken de 5 tane iken de sonuç fx geldi arkadaşlar. Demek ki çift sayılarda x geliyor. Tek sayılarda fx geliyor diyebiliriz. O halde arkadaşlarım burada m tane f varmış ya. Demek ki bu m sayısı çiftmiş. O halde buradaki n sayısı da tekmiş çünkü fx gelmiş. Şimdi yorumumuzu yapalım. Çok daha basit bir soru haline geldi bu. Diyor ki m çarpı n tane. Ben çift de teki çarparsam demek ki burada çift tane f varmış. Çift tane f olduğu zaman sonucun x geldiğini söylemiştik. Birinci ifademiz doğru. İkinciye bakalım. M artı n tane. Yani çift artı tek tane. Çift artı tek ne yapar? Tek yapar. Tek adet f varsa burada. Sonuç fx gelecekti. E bu da doğru. Üçüncüye bakalım. 3m üç artı 2 tane demiş. M çiftti. O zaman 3m çifttir. 2n'de 2 kere tekten yine çifttir. Çift artı çiftten çift gelir. Çiftlerin sonucu x'ti. Dolayısıyla bu da doğru. O halde doğru cevabımız neymiş? E seçeneğiymiş sevgili arkadaşım. Evet, 5. sorumuzda tükettiğimize göre artık bu videomuzun son sorusuna bir göz atalım. Şimdi gençler, çok da güzel bir soru. Çok da beğendim. Rakamları farklı 4 basamaklı A13B tane telefon Yeterli sayıdaki sadece üçlü prizler, bakın üçlü prizler soldakiler, tamam mı? Sadece üçlü prizler kendi içinde birbirine bağlanarak, burası çok mühim. Bunu düşünebilmek de önemli. Sadece üçlü prizler kendi içinde birbirine bağlanarak ya da sadece dörtlü prizler kendi içinde birbirine bağlanarak A noktasındaki priz yardımıyla bakın şu da priz, duvardaki priz, priz yardımıyla aynı anda şarj edilebilmektedir. Buna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşım şu duvardaki priz tamam duvardaki prize bu e, üçlü prizlerden bir tanesini bağladık. Bağladıktan sonra bu üçlü priz üzerinde 3 tane biliyorsun boşluk var. Ben elimde çok fazla sayıda yani 4 basamaklı bir sayı kadar e, telefon olduğu için buraya sığmayacak bunlar. Dolayısıyla bunun bir tanesine daha üçlü prizi bağladım ve bunu uzattım. Daha sonrasında bunun da üzerinde üç tane vardı. Buna da bir tane daha bağladım. Bağladıktan sonra bunu da uzattım. Ve bu şekilde bu bayağı bir gidecek. Bayağı bir priz kullanmamız gerekecek. Dörtlü priz olarak da düşünecek olursak yine bu duvardaki prizdi. Daha sonrasında bunu uzatmayla... 4 tane bakın 1, 2, 3, 4 yine bunun bir tanesine bağlanacak ve dörtlü priz, dörtlü priz biçiminde devam edeceğiz arkadaşlar. Buna bir tane bağlayacağız ve devam edeceğiz. Yine buna bir tane bağlayacağız ve devam edeceğiz. Tamam. Pekala. Bize demiş ki dörtlü prizler veya üçlü prizler kendi içinde birbirine bağlanarak anlatırız priz priyazımıyla aynı anda şarj edilebilmekte. Çok güzel. Şimdi o zaman burada her bir prize kaç tane telefon bağlanabiliyor? Bakın iki tane. Burada 2 tane, burada 2 tane. O zaman son prizide 2 tane olduğuna göre telefon sayısının toplamı kesinlikle ama kesinlikle 2'nin katı. Dolayısıyla ben diyorum ki buradaki A1-3B sayısı %102'nin katı. Peki bir de şunu düşünelim. Alttaki dört'lü prizlere 3 telefon buraya bağladım, 3 telefon buraya bağlayabilirim, 3 telefon buraya bağlayabilirim diye giderken e, son de 3 tane bağlanacak ve diyeceğiz ki artık bu sayı aynı zamanda 3'ün de bir katı. Çok güzel. Demek ki bizim sayımız 6'nın katı olan bir sayı ve ben bu şekilde A'nın alabileceği değerleri bulmam lazım. Peki öncelikle sayının son basamağı B olduğu için hep buradan yürüyün. B sayısı sayı çift olduğu için B de çifttir B rakamı. 0 olabilir 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir pardon 0 olabilir, 2, 4, 6 8 olabilir değil mi? Peki B eşittir 0'sa diye düşünelim A neler olur? B 0'sa Sayı 3'e de bölünecek ya rakamları toplamına bakacağız şimdi. 1 artı 3 4 yapar 0 daha yine 4 yapar. 4'ün üzerine ben 2 eklersem 2'ye 3 ekledim 5 eklersem ve 8 eklersem bu sayı 3'ün katı olur. Peki B eşittir 2 ise diyelim. B 2 ise arkadaşlar 2 artı şurası 3 artı 1'den 4 6 yapar. A sayısı 0 olabilir 3 ekleye ekleye gidin şimdi 3 olabilir 6 olabilir 9 olabilir. Peki B sayısı 4 o zaman neler olabilir? 4 ise toplamları buranın 8 olur. A sayısı 1 olabilir, 4 olabilir ve 7 olabilir. Başka bir şey olmaz. B sayısı 6 ise gençler 6 artı 3 artı 1'den 10 gelir. A sayısı yine 2, 5 ve 8 olabilir. Bakın aynısı geldi. Demek ki 5'tir 8 iken de A sayısı 10. 0, 3, 6 veya 9 olabilir. Şimdi burada bir şeye daha dikkat etmemiz gerekiyor işte. Yani o şeye de dikkat ettikten sonra iş kolay. Şöyle ki biz 3 ve 1'i kullanmıştık zaten. 3 ve 1'i kullandığımız için 3'leri ve 1'leri bir kere temizleyin arkadaşlar. Tamam 3'leri ve 1'leri temizledik. Şimdi devam edelim. B 0 iken A 2, 5, 8 olabilir demişiz. Demek ki A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır deniliyor da bunları alabiliyor. B6 iken 2, 5, 8 zaten 3'leri de birleri de temizlemiştik. Bunları da alabiliyor. B2 iken 0, 6 ve 9 A sayısı. Bakın A sayısı 4 basamaklı bir rakamdı. Bunu da unutmayın. Değil mi? Bakın 4 basamaklı. E A sayısı 4 basama bu sayı 4 basamaklıysa A kesinlikle ama kesinlikle 0 da olamaz. Demek ki 0'ları da eleyelim. 6 ve 9 kaldı bunları alabilir. B8 iken 6 ve 9. B4 iken 4 da 7. Bak B4 iken bu da 4 olamaz. Niye? Çünkü rakamları farklı demişti ya. Tamam. Pekala şimdi anılabilecek değerleri bulalım. A sayısı A neler alabilirmiş. En küçük sıfırı alamadı. E biri de alamıyordu. En küçük ikiyi alabilir arkadaşlar. Üçü de alamıyordu. Dördü de alamıyor. Beşi alabilir. Altıyı alabiliyor bakın. 7'yi alabilir. Sekizi de alıyor muydu? Alıyor. Ve dokuzu da alabilmişti. Dolayısıyla A sayısının alabileceği bakın burada 6 farklı değer olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız da C seçeneğidir deriz sevgili arkadaşlar. Ve bu da bu videomuzun son sorusuydu. Diğer videoda da e, sevgili arkadaşlar orijinal yayınlarının yine sizler için hazırlamış olduğu birbirinden güzel ve birbirinden zor soruların çözümlerini yine tek video tek parça halinde 7 tane soruyla göstereceğiz. O halde sonraki videomuzu sabırsızlıkla beklemenizi tavsiye ediyorum. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.